Nereden Oylarlı. çıktı? Önce bir golü görelim. Acele etmeyin. Gol line'i ver bana. Tamam. Şimdi goal burada için. bir offside bir şey olabilir. Vurdu. Dur. İlk kuruş anına gel. Offside var mı? Sırayla bakıyoruz. Biraz sen de bak. Okuyorum. Burada offside yok. Bu At Gel şimdi gol line'i. Tamam. Oynar. Burada offside olmaz zaten. Yok. Burada 2 hey, tane adam var. Oyunda mı değil miydi topu? Vuru şu anı. Topa oyundaydı, kim vuruyor? Oyundaydı. Şu vuruyor. Kontre ediyoruz. Abi 9 numaranın bir müdahalesi <gülüyor> var, şeye var değil mi? 9 numara geliyor orada. Evet. Bu Tabii adam offside mi değil mi ona bakıyor bence. <gülüyor> <gülüyor> Mücadeleye giriyor mu? Yok girmiyor. Sonra bir daha sına gel. Oynat. <gülüyor> Dur. Ettiriyor mu şu şeyi? Nel sona giriyor? Nel geliyorum geliyor Tamam. Kontrol ediyorum. Arama'sı var. Aa. Tamam. Kaleciden Aa. sekiyor. Tamam. Ettir. Ya aynı. I know everything şu. about myself. Dur. Buradan değil de en kolay. Tamam. Bu vurduğu anda. Bir dakika. Birinci adam. İkinci adım son adamın en son uzvu bu. Bu da burada. Bu, bu ofsayt değil mi? Evet, daha ileride oluyor. Kale Erkan, daha yakın. Bekle. İlk pozisyonda tamam. Nelson'un bir müdahalesi de var şeye. Çünkü şu ofsayt değil mi? Vurduğu anda şu adam. Nelson şu ayağını bana bir göster. Bunu bir çizelim. Ama Nelson zaten en çizgide kabul etmeyeceğim abi. Hayır, en son uzvu bu. Getir. Öbür açıya gel. Tamam. Vurduğu anda Kontrol en... ediyoruz. Ka bak en son uzu... nel Şu şey an... adam offside. Attır topu. Ya. Bu yorumluk. Topa teması şey, yok değil mi abi? Yorumluk Erkan. Erkan. Evet. Öncesini de gösterelim ona. Şimdi pozisyonda pozisyon potansiyel offside incelemesi için seni incelemeye davet ediyorum. Offside. Offside için inceleme. Bunu izleteceğiz. Ha, ha, burada, burada. burada çizebileceğiz. Bu birinci adam, ikinci adamın en sonuzu bu bu. Bu adamın da en son bu bu. Şimdi bu öncesindeyiz. Evet Saygın saygı Kırmızılı sen... mı? Kırmızılı Nelson müdahale ediyor. Birinci adam kalecinin aya Nelsa'nın aya, ama, ayağı. ama topa dokunmuyor. Şu adamın da ayağı var. Topa topa dokunmuyor. Aa, çok Bir. Çok net. İkinci adam kim? Bu. Sizin fikriniz evet. de bunun yönde değil mi? Bence çok net. Abi oynatıyorum. Ofsayt pozisyonunu da göster, gösterir misin oynat abi? Oynat abi. Topa dokunmuyor ama Nelson'a itiyor. Ön, öncesinde her de teması ya, ya... var. Aynen. Öncesinde de teması var. Şimdi bir daha. Tamam abi sıkıntı yok. Di daha abi, var. Kaç numara o? 8 mi Robin Yalçın. Robin Yalçın Nelson'a temas ediyor. Bir ofsayt kamerası var. Evet. Bu adam offside pozisyonunda değil Şimdi mi? Bak, evet. Bir, birinci adam kaleci, ikinci adamın en son evet. uzvu Nelson diye düşünüyoruz. Tamam, Sa Sa Sa Sa Sa Bo tamam, Saşa boyu, Saşa boyu alıyor muyuz burada sence? Ayağın Saşa boyunun ayağını gördünüz mü? De gösteriyorum. Öncesinde de Yatabarenin gösteriyorum. Öncesinde gösteriyorum. müdahalesi evet. var. Ha. Bak bak, yatabarı göster. Burada abi. da var. Bir... Şimdi bak, kurtarıyor, vurdu. Yatabarı şu an offside, tamam mı? Burada da bir mücadeleye giriyor. Oynat, oynat, bak. Yatabahane Nelson'a müdahalesi var. 25 numaraya. 25 numaraya. Devamında da bu pozisyon var. Abi. Şimdi diğer açıdan gösterebilir mi? Bir dakika şimdi. Burada offside var mı? Bana onu söyleyin. Adam offside mı şu vurduğu anda. Göstersene abi. Ayakları göremiyoruz şu anda tamam mı? Diğer açıdan görebiliyor musun? Birinci abi? adam kaleci. ikinci adam Nelson. Nelson'un omzunu çizgide kabul ediyoruz. Offside. Evet. Atıyor. Nelson var mı yok mu burada? Ha. Nelson İki ikinci adam. Çizgi de. Nelson kontrol ediyor. <gülüyor> var mı yok mu diye. Ama şu adamın ailesi var. İlk tamam. da, ilk pozisyonda ha ne? İlk abi. pozisyonda da yatabara insan... Nelson mücadele, mücadele ediyor. Ediliyor. Onu göster. Sen Pelab... burada olsak var mı? Bana onu söyle. O zaman zaten var. Adamı etkiliyor. Ben onu. Var. Var, var. mı? Nelson tamam. ikinci adam ona etki ediyor. Birinci adam bu. Tamam mı? İkinci adamın sonuzu bu. Yerine git ofsayt. Abi ilk pozisyon daha net değil mi? İçinde gösterdik de. yerine git. Tamam. Kale alanı içinde iki, iki tane bu mücadeleye daha giren ofsayt da var. Yani iki pozisyon var. Erkan hocam. Erkan hocam sonunda kart için gelir misin içindeki, buraya? E, tamam Robben gelecek. Yine, e, rakibe dokunuyormuş. Bak start e, yer. dur. Yes. Offside postunda. Bekle et hocam kart için gelir misin? Fernando. Bu Bek. ikinci adam. Niye? Bunun bu daha geridir. Ama bu adam. Çizgiye daha Çok yakın, zor. bunun ayağı olsaydı olmuyor. Tamam. Bülent hocam, ben dakikadan koptum şu anda Tamam, ben de dakika, sorun offside. etme. Sarı kart. Zafer. Hocam. <gülüyor> yani Yatabarinin de müdahalesi var ya da, o daha net gibi. İlk anda yatabarenin Nelson'a mücadeleye girdiği pozisyon da olsaydı. Onu gösterdi zaten. Gibi. Tamam abi, Onu da gösterdi. Öbürü olsay, tamam zaten. Görmedim. Doğru. Görmedim. Olsay. <gülüyor> yok. Roby.